Bu videomuzda size tahvillere ilişkin genel bilgiler vermeyi hedefliyorum. Ayrıca şirketlerin niçin tahvil ihraç ettiklerini de değineceğiz. Tahvil bir kişi veya kurumun tahvili ihraç eden kuruma borç vermesinin bir yoludur. Tahvil aldığınızda o şirkete borç vermiş oluyorsunuz. Gözümüzde daha rahat canlandırabilmek için şimdi bir örnek yapalım. Diyelim ki bir şirket var ve aktif büyüklüğü de 10 milyon lira. Bilançosunu çizelim, aktifleri sol tarafa, 10 milyon liralık aktifi var. Örneğimizi basite indirgemek için bu şirketin hiç borç almadığını varsayalım. Dolayısıyla bilanço'nun pasif tarafına öz kaynaklara da 10 milyon lira yazmış olacağız. Evet, 10 milyon öz kaynakları var. Diyelim ki bu şirketin 1 milyon adet de hisse senedi olsun. Bunu yazalım. 10 milyon lira sermaye var, 1 milyon adet hisse senedi, yani hisse senedi başına Fiyat da 10 lira olsun Diyelim ki bu şirketin işleri çok iyi gidiyor ve işi büyütmeye karar verdiler 5 milyon lira ödeyerek yeni bir fabrika satın almak istiyorlar, bu sebeple aktiflerini yükseltmeye karar verdiler Aktiflerini 5 milyon lira yükseltecekler ve bu parayla da bu fabrikayı alacaklar Buraya çizeyim Soru şu, bunu nasıl finanse edecekler? Finanse etmek için kullanabilecekleri yöntemlerden birisi, yeni hisse senedi ihraç etmek olacak. Eğer hisse senedi başına fiyat 10 liraysa, bu fiyattan 500 bin adet yeni hisse senedi ihraç edebilirler ve 5 milyon liralık nakit girişi sağlayabilirler. Bu bizim birinci senaryomuz. 500 bin adet yeni hisse senedi ihraç ediyorlar, hisse başına da 10 lira fiyat veriyorlar. Yani artık, 1.5 milyon adet hisse senetleri olacak. İhraç edilen yeni hisse senetlerini alanlar, yani şirketin yeni ortakları da 5 milyon lira ödeyecekler. Yani, öz kaynaklar 5 milyon lira artacak. Artık, 1.5 milyon adet hisse senedimiz var. Burası da 1 milyon adet değil, 1.5 milyon adet olacak. Yeni ortaklardan gelen para, bilançonun aktifinde likit varlıklara yazılacak Daha sonra da bu parayı yeni fabrikayı satın almak için kullanacağız Bu anlattığım yani birinci senaryo, şirkete yeni kaynak sağlamak için hisse senedi ihraç etme yöntemiydi İkinci seçenek ise borçlanma olacak Bu şirketin bilançosunu şimdi tekrar çizeceğim, bu sayede iki senaryoyu daha rahat karşılaştırabileceğiz Aktiflerimiz yine 10 milyon lira olsun Başlangıçta öz kaynaklarımız 10 milyon liraydı. Şimdi 5 milyon lira nakit sağlamak için hisse senedi ihraç etmek yerine borçlanıyor olacağız. Evet borçlanıyoruz. Bankaya gidip 5 milyon lira kredi istiyoruz. Yani borçlarımız 5 milyon lira artacak bilançomuzun pasif tarafına yazıyoruz bunu. Banka bize 5 milyon lira kredi verdi. Bankadan aldığımız bu nakiti de bilançomuzun aktifinde likit varlıklara yazdık. Daha sonra gidip bu parayla fabrika satın alacağız. Her iki senaryoda da bilançomuzun aktif tarafı tıpatıp aynı görünüyor. Başlangıçta aktiflerimiz 10 milyon lira değerindeydi. Şimdi ayrıca 5 milyon lira değerinde bir de fabrikamız var. Ancak birinci senaryoda nakit girişi sağlamak için yeni ortakları almıştım. Şirketin karını paylaşacağım kişi sayısı artmıştı. İkinci senaryoda ise Yeni para bulmak için borçlandım. Borçlandığım bu kişilerle şirketin kârını paylaşamayacağız. Şirkete borç vermiş olan bu kişilere, borç verdikleri tutar üzerinden faiz ödüyor olacağım. Önce faiz ödemeleri yapacağım. Hisse senedi satın alarak şirkete ortak olmuş kişilerse, faiz ödemeleri de yapıldıktan sonra oluşacak şirket kârına göre temettü alacaklar. Ödediğimiz kredi, faizi, şirketin gideri olacak. Bu kişilere yaptığımız faiz ödemeleri, faiz gideri olarak muhasebeleştirilecek. Eğer şirketin işleri çok iyi gitse, şirket müthiş karlı olsa bile bu kişilere sadece faiz ödemesi yapacağız. Tam tersini de düşünelim. Eğer şirkette işler kötü gitse, karlar düşse, bu kişiler şirket iflas etmediği sürece faiz ödemelerini alıyor olacaklar. Yani şirkete borç vermiş olanlar daha güvendeler. Hisse senedi satın alarak şirkete ortak olmuş yatırımcılar kadar çok kar elde etmiyorlar ama riskleri de daha az. Eğer şirket gidip kredi kullanmış olsaydı, durum böyleydi. İstedikleri herhangi bir bankadan kredi kullanabilirlerdi. Eğer banka bu şirketi finansal açıdan yeterince sağlam bulup ona 5 milyon lira kredi vermeye karar verirse, durumumuz böyle olacaktı. Ancak, diyelim ki örneğimizde hiçbir banka tek başına 5 milyon lira kredi vermek istemiyor ve şirketin yöneticileri de oturup düşünüyor. Bir tek kurumdan 5 milyon lira kredi istemek yerine, niçin bu borcu 5000 kişiden istemiyoruz diyorlar. Bir tek kurumdan kredi almak yerine, bu borçlanma senetlerini ihraç edeyim ve bunları daha çok sayıda kişiye veya kuruma satayım diyorlar. Tahvil ihraç edecekler. Bu videomuzun konusu da bu. Bu tahvilleri ihraç ediyorum. Tahvillerin nominal değeri 1000 lira, finansal terminolojide nominal değer value veya par değerini duyabilirsiniz. Tahvillere faiz ödeyeceğim Diyelim ki ihraç edeceğim tahvillerin yıllık kupon faizi %10 olsun. Yani her yıl 100 lira faiz ödeyeceğim. Kupon faizi terimin nereden geliyor onu açıklayalım. Çok nostaljik olacak. Tahviller basıldığında üzerlerinde kuponlar olurdu. Yatırımcılar da o yıla ait faiz kuponunu keserek tahvili ihraç etmiş olan kuruma giderlerdi. İlgili yılın faiz kuponunu verip karşılığında faiz ödemelerini alırlardı. Artık pek çok şey bilgisayar sistemi üzerinde saklandı. Kaydı olduğu için kesilen kuponlar pek de kalmadı. Bir de tahvilimizin vadesi var. Tahvilimizin vadesinde hem borçlandığım ana parayı hem de son dönemin faizini ödeyeceğim. Diyelim ki tahvilimizin vadesi 2 yılı olsun. Bu durumda 5 milyon lira nakit toplayabilmek için tanesi 1000 liralık bu tahvillerden 5000 tane çıkartacağım. Diyelim ki bir yatırımcısınız. Eğer bunun iyi bir şirket olduğunu düşünüyor ve %10'luk getiriyi de cazip buluyorsanız, bu şirkete borç vermek isteyebilirsiniz, yani bu tahvillerden satın alabilirsiniz. Diyelim ki 1000 lira ödeyerek bu tahvilleri satın aldınız. 1000 liralık tahvil satın almanız, bu şirkete 1000 lira borç vermeniz anlamını taşıyor. Eğer bu 5000 adet tahvil satılırsa, firma 5 milyon lira nakit elde edecek. Şimdi faiz ödemelerine de bakalım, faizler yılda 2 kez ödenecek, buraya bir zaman çizelgesi hazırlayalım Genelde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'daki faiz ödemeleri bu şekilde yılda 2 kez yapılıyor Burası bugün, burası 6. ay, 12 ay veya 1 yıl, burası 18 ay, burası da 24 ay Sadece 24 aya kadar çiziyorum çünkü tahvilin vadesinin 24 ay olduğunu varsaymıştık. Eğer bu tahvilden satın almış bir yatırımcıysanız, nakit akışınız nasıl olacak? Tahvil yıllık bazda %10 faiz ödüyordu. 1000 lira nominal değerli tahvil için her yıl 100 lira ödeyecekler. Ancak kupon faizini yılda iki kez ödüyorlar. Yani yılda 100 lirayı ikiye bölersek her 6 ayda bir 50 lira faiz ödemesi alacaksınız. 6 ay sonra 50 lira, 12 ay sonra 50 lira, 18 ay sonra 50 lira ve 24 ay sonra da 50 lira faiz ödemesi alacaksınız. Ancak burada size aynı zamanda borcun ana parasını da ödeyecekler. Tahvilin nominal değeri olan 1000 lirada ödemiş olacaklar 24 ayın sonunda tahvil yatırımcısına ödenen tutar 1000 lira artı son kupon faizi olan 50 lira Yani toplam 1050 lira olacak Yıllık faiziniz %10 oldu böylece eğer tahvilin vadesi geldiğinde, şirketin elinde ana parayı bu yatırımcılara geri ödeyecek kadar nakit yoksa, yeni bir tahvil ihraç etmeyi ve oradan gelecek yeni yatırımla eski tahvilin ödemelerini yapmayı düşünebilirler. Bu videoda sadece tahvillerin temel özelliklerine değindik. Ancak bitirmeden önce şunu da belirtmeliyim ki, bir kurumun tahvil ihracı o ülkenin resmi düzenleyici otoritesinin iznine, kurallarına tabidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.